Merhaba, Tate Britain Müzesi'nde William Holman Hunt'ın 1850 yılında yapmış olduğu Claudio ve Isabella isimli tabloya bakmaktayız. Tablo 1850 yılında yapılmış, yani Pre-Raphael kardeşliğinin kurulmasından iki yıl sonrası ve Pre-Raphael sanat akımına hem tarzı hem de konusu ile son derece uygun bir eser. Metinle resim birleştirilmiş. Çerçevenin üst tarafında Claudio'nun ''Ölüm korkunç bir şey'' ve Isabella'nın ''Utanç içindeki hayat korkutucu'' sözlerini okuyoruz. Bunun altında ise ''Kısasa Kısas'' yazıyor. Yazılar ve resimde gördüğümüz öykü Shakespeare'in ''Kısasa Kısas'' isimli oyununda. Hadi oyunu kısaca hatırlayalım. Claudio haksız suçlamalar sonucunda tutuklanıyor. Suçun nişanlısını hamile bırakmak. Isabella Claudio'nun kardeşi ve rahibe olacak. Claudio'yu hapse atan adam ona kız kardeşiyle beraber olması karşılığında onu serbest bırakabileceğini söylüyor. Rahibe manastırına katılmak üzere olan Isabella bu adamla birlikte olmayı reddediyor. Isabella çok erdemli ve dindar. Resmin Claudio'nun Isabella'dan hayatını kurtarmasını istediği ve kız kardeşinin ise onu reddettiği anı gösterdiği düşünülüyor. Ancak farklı yorumlar da var. Zira Claudio'nun yüz ifadesi çok net değil. Hunt burada ahlaki ve insani olarak çok zor bir karar anını yansıtmış. Olayın ne şekilde sonuçlanacağı belli değil. Sanatçı bir anlamda izleyicinin aynı soruyu kendine sormasını istemiş. Pre-Rafael kardeşliği grubundaki sanatçıların yansıtmayı sevdiği kilit anlardan biri bu. Arkadaki ışığa baktığımda üzeri çiçeklerle dolu bir kiraz ağacı görüyorum. Dikkatle bakarsanız aralarından bir kilisenin çan kulesi görünüyor. Claudio'yu kız kardeşinden yeminini bozmasını istediği için suçlayamıyoruz. Zira ölümle yüz yüze. Ancak kız kardeşini suçlamak da mümkün değil. O da sorumluluk hissediyor. Kardeşini rahatlatmaya çalışıyor. Ellerini onun kalbinin üzerine koymuş. Her şey birbirine ne kadar yakın. İki figür birbirlerine oldukça yakın duruyor. Hücrenin duvarları, eşyalar. Sanatçı bir hapishaneyi ziyaret edip bakarak çalışmış olabilir diye düşünüyorum. Tüm detaylar incelikle şekillendirilmiş. Belli belirsiz olanların bile boyanmasında titizlik gösterilmiş. Resmin odak noktası eller veya yüz ifadesi değil. Hatta Claudio'nun yüzü, ışık dolu bir pencereye sırtını döndüğü için gölgede kalmış. Burada belirgin bir odak noktası olmadığı için, izleyicinin dikkati bedenlerine, sonra Claudio'nun arkadaki ellerine, bacaklarına ve ayağındaki prangaya yöneliyor. Gözümüz prangaya, demire ve tahtalara takılıyor. Camın yanındaki duvarın ne kadar eski olduğunu görüyoruz. Pre-Rafaelci grup, resim yaparken akademik formüllerin kullanımını yatsıyor ve erken Rönesans dönemi sanatçılarını örnek alıyor. Yani bu grup, Rafael'den önceki sanatçıları örnek alıyor. Kuzey Rönesansı'nın stilini ve resim yapmanın formüllere bağlanıp standartlaştırılmasından önceki dönemin sanat tarihini örnek alıyor. Bir anlamda, Orta Çağ döneminden sonra doğanın tekrar keşfedilmesi gibi düşünebiliriz. Örneğin bu renkler, Pembeler, leylak rengi, yeşiller... Kraliyet Akademisi'ndeki eğitim asla bu renklerin kullanılmasına izin vermezdi. Ancak Pre-Rafaelciler doğaya daha yakın, renk kullanımında daha cesur. Pantolonu mor, giysisi kızıl... İlgi çekici olan bir diğer nokta hiç beyaz giysinin olmaması. Pre-Rafaelcilerden önceki dönemin resimlerinde bu kadar yoğun renk kullanımını görmeyiz. Aslında renklerin yoğun kullanılmış olması sanki duyguların yoğunluğuyla da paralellik kuruyor değil mi? Hoşçakalın.